Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün hiçbir şey yapmıyoruz Evet bugün size bir duyurum olacak arkadaşlar yorum açılırsa yazın açılmazsa yorumları açık sayfama yazarsınız arkadaşlar bu birincisi ikincisi arkadaşlar hitman oynayacağım, keskin nişancı arkadaşlar keskin nişancı arkadaşlar e, böyle adam vuracağım Siz böyle kafadan win falan Ondan sonra böyle pubg videoları da gelecek artık PUBG, ondan sonra Hitman, ondan sonra Roblox, Minecraft isterseniz Minecraft bile gelecek arkadaşlar. Minecraft. Evet arkadaşlar, Minecraft bile gelecek. Sadece yazın bilgisayardan mı telefondan mı? Bu kadardı bilgilendirmemiz. Hoşça kalın. Aa, bir dakika. Yüzümü göstermemi istiyorsanız sadece yüz like atmanız yeterli. Hoşça kalın.